arkadaşlar Merhaba bugün Epic Games'te ücretsiz bir oyun var bu benim çok sevdiğim bir oyun long dark diye çok uzun süredir oynuyorum ve muhtemelen oynayan herkesin de seveceği bir oyun oyunun fiyatı 50 lira ancak şu, şu anda Epic Games'te ücretsiz veriliyor yarın saat 7'ye kadar akşam 7'ye kadar yani 19'a kadar. Eğer almak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın çünkü çok düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarda bile rahat çalışabilen bir oyun. Ama yani oyun gerçekten oynamaya başladıktan sonra sizi kendine bağlayacak bir oyun. Özellikle böyle çok aksiyon sevmeyenleri yani sürekli ateş edip işte, hoplayıp zıplayan, zıplamalı oyunları sevmeyenleri benim gibi çok mutlu edecek bir oyun bu. Bu oyunu kaçırmayın alın bir kenarda dursun Epic Games'e üye olun Epic Games başlatıcısı var onu indirin Epic Games'in adresini aşağıda vereceğim Oradan üye olduktan sonra yani üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra mağaza ana sayfasına gelin Mağaza ana sayfasında The Long Dark'ı göreceksiniz onu satın al düğmesine tıklayın Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok açılan ekranda da okey deyin hesabınıza geçmiş olacak Belki telefon doğrulaması isteyebilir Epic Games ee, Yani cep telefonunuzu üyelik sırasında girmeniz gerekebilir Onu da yaparsanız e, Steam gibi Size çeşitli oyunlar sunan Bir platform bu Ama e, sürekli Güzel oyunları ücretsiz veriyor Mesela Mudranları aldım geçen gün Bugünden sonra bu Epic Games'te yayınlanan ücretsiz oyunlar için kısa videolar hazırlayıp koyacağım Almak isteyen arkadaşlar ücretsiz oyunlar paylaşıldıkça girip alabilirler ee, ve pişman olmayacağınız bir şey. Oyunlar çok güzel çalışıyor. Mesela ben bunlardan ilk defa Metro 2033 Redux'u almıştım. Ücretsiz vermişlerdi yine. Yani oyunun hastası oldum öyle söyleyeyim. Ee, siz de bu oyunu kaçırmayın ve alın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.